Bu insanlara para kazandıran kişi onları izleyen insanlar. Bir insan bir insanı veya herhangi bir videoyu neden izler? İlgisini çektiği için. Yani hiç kimse zorla bir insana bağlantısını tıklattırmıyor, videosunu izlettirmiyor, fotoğrafını beğendirtirmiyor, fotoğrafına yorum attırmıyor. Şimdi, Hakan Hepcan'a sormak istediğim bir soru var bu videoda. Herkese selamlar ben Hüseyin Oçak. Bu videoda sizlere Hakan Hepcan'la Sude Alkış'ın yaşamış olduğu kavgayı anlatacağım. Fakat bu videoyu diğer videolardan ayıran veya diğer e, bahsi geçen olaylardan ayıran tek özellik bu video herhangi magazinsel bir amaçla çekilmemiş olacak. Yani ben bu videoda bu olayları üstün körü anlatacağım ve bunun üzerine kendi yorumlarımı söyleyeceğim. Tamamen tarafsız bir şekilde ne düşündüğümü sizlere aktaracağım sin değil bu sadece bu kanalda kendi fikirlerimi, görüşlerimi aktaracağım video olacak. Bilerseniz videomuza geçelim. Hakan Epcan Türkiye'nin ilk sosyal medya fenomenlerinin başında geliyor. Yani bu adam çok çok eskiden Türkiye'deki sosyal medya içeriği denildiği zaman akla gelen ilk isimdi. Vine bildiğiniz üzere birçok şu anda youtuberlık yapan kişi de önceden Vine'da içerik üretiyordu. Hakan Epcan, Vine'ın ee, en iyilerinden de diyebiliriz. Çektiği wine videolarıyla bir anda popülerliğe kavuştu ve unutulmayan bir tabiri vardı onun Jojo Muya lafıyla adeta tüm Türkiye'deki wine kullanıcılarının e, aklına yer etmişti. Fakat geçtiğimiz günlerde Hakan Epcan çok büyük bir linç yaptı. Yani bu linç neydi? Sude alkışa gerçekten e, büyük bir şekilde laf attı. Bunlardan bahsedeceğiz fakat kısaca Hakan Epcan'dan bahsedeyim. Geçtiğimiz yıl Norveç sevgilisiyle ee, evlendi ve Türkiye'den ayrıldı. Norveç'te kendine bir hayat kurdu. Uzun süredir sosyal medyada sadece kendi hayatını paylaşıyordu Hakan Epcan. Fakat geçtiğimiz günlerde Suudi Alkış'ın dekolteli fotoğrafını kendi hesabından paylaşarak ''Bu kız fenomen mi şimdi?'' dedi. Bu paylaşım bir anda yapılmış bir paylaşımdı ve nedeni henüz anlaşılamamış, Suudi Alkış'ın takipçileri tarafından da Hakan Epcan büyük bir linç gördü. Kendisine gelen bir cevabı da yine aynı şekilde sosyal medyasında storyde paylaşan Hakan Epcan, ''Çok haklısın'' yorumlarının geldiğini belirtti. Kendisini linç etmeye çalışanları da ''Alayına kafam girsin'' ifadelerini kullandı. Suudi Alkış'ı eleştirmesinden sonra gündemin bir numaralı ismi haline gelen Hakan Epcan'a ilk tepki, Berkcan Güven'den geldi. Sosyal medya fenomenini Berkcan Güven yaptığı paylaşımda da bu adam gördüğüm en geri gerizekalısı notunu düştü o paylaşımın altına. Şimdi buraya kadar her şey normal. Hatta bu bütün paylaşımlara Orkun Işıtmak ve Zeynep Bastık da dahil oldu. Çünkü Zeynep Bastık'ın artık tamamen değiştiğini ve kendisini tanıyamadığını söyledi. Orkun Işıtmak... Bu söylediğin lafları bana da der misin tarzından paylaşımlarda bulundu. Şimdi Hakan Epcan'ın yapmış olduğu açıklamaya gelelim. Hakan Epcan'ın dediğine göre bu insanlar uykusunda bile para kazanıyor. Yani diyor ki siz onların abonetsiniz. Sizler uyurken bu insanlar uykusunda bile para kazanıyor. Bunları şu an anlayamazsınız ama ileride bana hak vereceksiniz dedi. Bu insanlara para kazandıran kişi onları izleyen insanlar. Bir insan bir insanı veya herhangi bir videoyu neden izler? İlgisini çektiği için. İlgisini çektiği için o videoyu izler ve doğal olarak da karşısındaki insanı destekleme ihtiyacı duyar. Twitch'te bağış atarak destekler veya işte başka platformda işte yine bir bağış kanalı bulur, bağış yapar. Yani bir şekilde desteğini bildirir. Youtube'da da abone olur, reklamları izler ve karşısındaki insana para kazandırır. Bu Olay bu kadar basit. Yani hiçbir insan hiç kimseye kendisini zorla izlettirmiyor. Bir diğer konuda bunlar link bırakarak para kazanıyor açıklamasında bulundu. Tamam doğru. Çeşitli sponsorlu anlaşmalar çok dönüyor bu Youtube platformunda. Ve özellikle de e, kadın influencerlara... Çok büyük teklifler geliyor trend yoldan işte hepsi buradadan çeşitli indirim günlerinde. Bu insan link bırakır tamam fakat bu link için e, efendime söyleyeyim belirli bir firma bu kişiye parasını öder. Der ki işte şu şunları koleksiyonuna ekle bunu sana e, biyografine koy ve insanlar tıklasın istersen tıklamazsın. Merak eder tıklarsın veya hiç alakadar etmez senin storysini izlemeden geçersin. Yani hiç kimse zorla bir insana bağlantısını tıklattırmıyor, videosunu izlettirmiyor, fotoğrafını beğendirtirmiyor fotoğrafına yorum attırmıyor. Berkcan Güven'e çok büyük oranda laflar salladı. Tamam kendince haklı olduğun sebepler olabilir ama Berkcan Güven Cristiano Ronaldo ile video çekmiş bir insan. Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen bir kişiyle Türkiye'de içerik üreten bir kişi video çekme imkanı buluyor. Bu çok büyük bir şey. Eğer bunları sevmiyor olsan da kişiyi her ne kadar istemiyor olsan da tebrik etmesini bilmek büyük bir erdemliktir. Yine aynı şekilde Orkun Işıtmak'a çok büyük laflar salladı. Orkun Işıtmak Türkiye'de gördüğüm en iyi içerik üreticilerden bir tanesi. Ciddi anlamda adam belki de gününün çoğunu bu içerikleri bulmakla çabalıyor. Şimdi Hakan Epcan'a sormak istediğim bir soru var bu videoda. İzlemeyeceğini biliyorum ama madem sen bu insanları eleştiriyorsun. Peki seni bu insanlardan daha iyi konuma getirebilecek herhangi bir özelliğin var mı? İnsanlarla alay etmek dışında veya herhangi bir viral olmuş bir içerikle bunu sürekli gündeme getirerek Vine'da bunu yaparak ünlü olduğunu da. Herkes biliyor. Ve bir açıklamasında da sosyal medyadan tamamen elini ayağını çektiğini ve bununla ilgilenen insanlar ilgilensin tarzında açıklamalar yaptı. Tamam sosyal medyadan elini ayağını çekmiş olabilirsin ama bırak da sosyal medyada içerik üreterek para kazanan insanlara laf atma. Çünkü bu insanlar hiç kimseye kendisini zorla pazarlamadı veya hiç kimseye kendisini zorla izlettirmedi. Burada Çok ince bir çizgi var ve bunu anlamış olman gerekiyor. Neymiş efendim? Zeynep Bastık değişmiş, Zeynep Bastık şöyle yapmış, Orkun ışıtmak şunu demiş, Berçan Güven izlenilmezmiş. Sana ne? Yani bu insanları izleyen bir kitle var, artar, azalır. Bunu bilemeyiz. Ama bu insanlar içerik üretiyor. Sude Alkış gerçekten çok sevdiğim bir içerik üreticisi. Neden? Ben YouTube'a başlamadan önce yani YouTube'a herhangi bir video atmadan önce ekipmanlarımın yetersiz olduğunu düşünüyordum. YouTube'daki aramalarım sonucu Sude Alkış'ın bir tane videosuna denk geldim. Bu video neydi? Bu video YouTube'a başlamak için devasa ekipmanlara ihtiyaç duyulmadığının bir videosuydu. Yani bunu anlatmıştı. Bir telefonunuz varsa çok şey başarabilirsiniz demişti. Ve o videodan sonra ben YouTube'a başladım. 5 ay içerisinde 1000 aboneye geçtik düzenli içerik üreterek ve... Bugün de küçük de olsa kendimi yetecek kadar bir kitlem var. Diyeceklerim bu kadardı. Bütün bu olaylar yaşanırken de Hakan Epcan bir tane video yayınlayarak yine ağzına geleni söyledi. Sude Alkış'ın bu konu hakkında bir tane de dava açtığını dün e, Burak Güngör'ün bir videosunda öğrendim. Onu da isteyebilirsiniz. Ama benim diyeceklerim bunlardı. Çünkü bu insanlar içerik üreterek bir şeyler kazanan insanlar. Yani oturduğu yerden e, ne bileyim bir story atarak para kazanmak bu kadar kolay değil. Çünkü bu aşamaya gelene kadar birçok aşamayı geride bırakmanız gerekiyor. Sürekli içerik üretmeniz, bir kitle kurmanız gerekiyor. Evet dostlar videomuzun sonuna geldik. Kendince böyle bir video hazırlamak istedim. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri de lütfen açınız. Sosyal medya hesabımdan beni takip edebilirsiniz. Bir diğer videoya de kendinize çok çok iyi bakın. Bu arada... Bu içerik hakkında, bu olay hakkında da görüşlerinizi yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.